Bugün 26 Ocak 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Venüsle yaptığı uyumlu görünümün ardından kova burcundaki satürne dik açı yapacak güne kararlı ve hırslı enerjilerle başlayabiliriz olaylara yüzeysel değil derin ve sezgisel yaklaşabiliriz görünenin ardında olup bitenler daha fazla ilgimizi çekebilir duygusal ilişkilerde ise tutkulu manipülatif ve kıskanç tavırlar artabilir Zararlı duyguları ve dürtüleri kontrol etmekte fayda var. Gün içinde aile ve kariyer alanındaki sorumluluklarımızla ilgilenirken geçmiş tecrübelerimizden yararlanmamız mümkün. Geçmişteki olumlu ya da olumsuz davranışların geri dönüşleri ve hak edişleriyle de karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Duygusal hassasiyetimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Ruhsal ve sanatsal konulara daha fazla çekilebiliriz. Çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerine karşı da daha duyarlı davranabiliriz. Güven ve huzur ihtiyacımızı yakın ilişkiler ve aile üyelerinin destekleriyle karşılayabiliriz. Özel ilişkilerde de yoğun duygular ve tutkular öne çıkabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.